Çiftler arasında öfke sorunları nasıl çözülür? Boşanmaya ne zaman karar vermeli? İlişkilerde mutlu olmanın püf noktalarını aile ve çift danışmanı Profesör Doktor Ekrem Çulfa anlatacak. Az sonra. İyi ki varsın Tüm hızıyla devam ederken stüdyo konuğumuz aile ve çift danışmanı Profesör Doktor Ekrem Çulfa hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk sağ çok olasın. Çok derin derin mevzular var. Bugün gerçekten günümüz şartlarında çiftler arasındaki bu gerginlikler, sorunlar aman da aman yani derin evet. bir mevzu hocam. Evet. Konuş, evet. konuş konuş evet. Çok önemli ve çok güzel bir mevzu. Bunlar evet, konuşmak öfke da sorunları. insana haz Evet en evet. önemli şeylerden Hoş biri de belki bulduk, öfkemize hakim olamamamız. Çiftler arasındaki öfke sorunları. Peki öfkemize hakim olsak ben size sorayım yani ne yapıyor olursunuz? Evet Öfkemize. bana gelmedi sorusu. Öfkenizin yani. yönetiği olsanız Özlem Hanım siz ne yapıyor olursunuz? Ne yapıyor olurdu? Nasıl bir insan olursunuz? Melek gibi zaten çok evli bir insanımdır. Öfkeme hakim olurum yani. Çok nadirdir benim böyle geldi gördükleri. Yalnız çok öfkeli Öfkemesi kişilere yok. baktığımızda araştırmalara göre çok verici, çok fedakar insanlar bunlar. Hani limitini bitirmiş, bardak dolup taşmıştır. Yani iyi ki varsın denir, teşekkür edilir ama belli bir süre sonra kişinin enerjisinin son damlasını evet. harcamamak lazım. Bravo. Ben şimdi yani, bunu size soracağım. Buyurun. Şimdi bu insan iyi bir insan. Tamam alttan alıyor, alıyor, çok da sık öfkelenmiyor. E tamam da onun da bir artık bir şeyi var yani de limiti var. Tabii. Üstüne bunun iyi niyetini kullanmak nedir? Hadi <gülüyor> nedir? E, nedir? Suistimaldir aslında. <gülüyor> evet. Çünkü o zaten iyi, o zaten verir. E bu e, bu kişi Yardım Sevenler Derneği başkanı mı? Nedir Devam. Yani? Mı? Vakıf İnsanı. Yani. Yani. Niye, bu <gülüyor> bu niye yani amacınız ya. ne? Zaten bu insanların nesli tükenmek üzere. <gülüyor> evet. Az kaldı bu insanlar. E, kalanlar da öfkeleniyor, patlıyor, depresyonlara giriyor Bir de veya mi? boşanıyor. Ekrem Bey? Yani sokakta bile bırakın çiftleri artık. Trafikte bile artık kesinlikle birbirimize olan saygımız Birbirimize olan dayanıklılığımız kalmamış. Bir kırmızı ışıkta mesela niye durdun diye korna basıyor. Onun arabası geçenlerde o görmüşsünüzdür işte. Arabasının üstüne çıkıyorlar tek Yani Tabii. Nedir bu bu kadar öfke kontrolümüzü elimizde tutamamamız? En önemli şey öfkeli, gereksiz yerde öfkelenen suistimalcı kişilere bir seferberlik yapıp hep bir hep beraber cümbir cemaat karşı gelmeliyiz. Artık bu ülkede silahla, şiddetle, öfkeyle kimseyi bezdiremesin, pes Direkt kodesi boylarsın veya direkt beklersin. Sıraya geç. Bütün güvenlik görevlileri, emniyet güçlerimiz artık bu ülkede öfkelenen değil de hoşgörülü, anlayışlı olan kişilerin sırası, işi yapılacak istekleri daha hızlı yerine getirilmeli. Yani beynimizdeki o ödül sistemini doğru vurgulamak lazım. Adam masaya yumruğu bir vuruyor hemen her istediği oluyor. Yani şey. e, Normal istiyor. Karacığım diyor, diyor çay diyor. Hiç tınlayan yok. <gülüyor> Çocuklar ders çalışın diyor. <gülüyor> i̇ki vakan yok. Ama o adamı niye masaya yumruğunu niye yani? vurduruyorsunuz? Niye bir kere Veya tatlı trafikte tatlı. niye beyzbol sopasını alıp birbirlerine dalıyorlar? Ay. Halbuki gerek yok. Efendi ben olan hoş. Olan ...geçer akçı olmalı. Murat Bey hocam. Hocam şimdi ben şunu söyleyeyim. Buyurun. Bence öfkeyi söndürecek en büyük ilaç... ...bence diye konuşuyorum. Buyurun, şimdi Essel. siz konuşuyorsunuz. Müteşekkir olabilmeyi bilmek. Evet. Bravo. Sadece ve sadece... ...karşı taraf... Bir teşekkür edebilmeyi becerse bence bütün öfkelerde çünkü her şeyi görüyoruz bütün öfkeler bitecek. Bravo trafikte ben hata yaptığımda kişi gözüme bakıyor. Evet. Yalandan mı ee, hani böyle yapıyorum. Eyvallah hani orada diyorum. bir ilk koz şöyle, şöyle yapsanız bunun Tabii, yerine yandım. aman indirdi Tabii. camı Tabii. balta sopa. Ben bakıyorum hatalıyım doğru diyorum evet. adam göz kontağı Vay kuruyor ya. samimiysen beni affediyor yoksa dalıyor. Hatta biri bir <gülüyor> gün tabii bu göz, göz kontağını görmemiş adam ha evet, küfür yağdırıyor. Bak. E ben de canlı e yayına yetişeceğim. Düşemese, sakin bir insan olmasanız vay sen bana mı in arabadan olduk. Tabii ben de dalarım. Bakın duyarsınız haberlerdeyip işte danışman ya da terapist falan kişiye daldı. Evet. O zaman ben ne yapıyorum? Bu adamın yöntemiyle gitmeyeceğim dedim. Beyefendi dedim ben küfür bilmiyorum. Bağırıyorum. yabancı Yabancıyı deseydiniz. ki Ben küfür bilmiyorum deyince bir şok yaşadı. Dedim ki ikimiz medeni insanız. Gel şöyle konuşalım. Medeni Cam, insan ki, gibi. Bu normal değil. Ben bu normal alışık değil. Alışık olmadı. normal <gülüyor> <anlamadım. gülüyor> değil. <gülüyor> Demiştim ki ben trafikte birine küfür ettim. O da bana ben küfür bilmiyorum. Hayda. Ben Gel medeniyim Kilit nokta ezber bozmamız lazım bu ülkede. Şiddet, öfke, küfürle iş hallolmuyor. Artık geçer akça değil. Biz daha adamı değiliz. Metropol adamıyız. Medeniyet adamıyız. Çağdaş dünyayı yakalayacağız. Atatürk ne dedi biz ne yapıyoruz? Düşünsenize Atatürk'ümüz öfkelenmesini bilmiyor muydu? Sinirlenmeyi bilmiyor muydu? Ama öfkesini kontrol etti. Ordular ilk hedefiniz dedi iş bitti, i̇ş bitti. denize dökülecek döküldü bizimle olacak kim hain kim masum belli oldu kim kahraman İşte o yüzden atalarımızdan öfkeyle iş yapan çevremizden öfkeyle iş yapan rol modeller almayacağız artık yani sinirle değil sınırla iş yapan öfkesini kontrol eden öfkemizi bir silah gibi kullanmamız gerekiyor şimdi ben bunu şöyle de kullanıyorum hocam ee, şimdi biri öfkelendiği zaman örneğin diyorum ki şu karşıda gideni gördünüz mü gördük tanıyor musunuz yok ne kadar iyi bir insanmış nereden biliyorsun çünkü bizi öfkelendirmiyor biz birbirimizle münasebette olduğumuz için öfkeleniyoruz o yüzden onun gibi olalım sanki öyle tamam. düşünelim öfkelendirmeyelim tamam. daha iyi olalım tamam mahiyetinde. Evet. Öfkeli kişi yakınımızsa biraz daha tolerasyon gösterebiliriz. Toler edebiliriz. Yani ne söylüyor? Bakalım ne dökülecek? İhmal edilmemiş, edilmiş? Sevilmemiş mi? Öpülmemiş mi? Maddi sorunumu var? Başka bir sıkıntısı mı var? Her öfkelerini üzerimize almayalım. Yoksa e birçok hesap ödemek zorundayız. Tamam. Gel yamacımızı bir otur. arasında ele alalım. Arkadaş Çin? olarak karı şey koca ya ama. da sevgili mi dediniz ya? Ha, evet. <gülüyor> ama tamam da neden biz onu kontrol yani biz onu neden tolere etmek zorundayız? O niye öfkesine hakim olamıyor da biz onu alttan alıyoruz? Kişi eğer öfkelenerek işlerini hızlandırdıysa alarm veriyordur. Bu evde bir yangın vardır, bu ilişkide bir sorun vardır. Normal söylemiştir, kocası dinlememiştir. O zaman kadın basar. İşte yaygarayı veya basar öfkeyi diyemem ben Özlemi çok konuşup ya da şey olmasa öbür tarafının daha sakin olması lazım ki dengeyi kursun ve alevlenmeden olay kapansın Ama iki tarafta aynı şeyde olursa hep sakin olan Özlem Hanım olmamalı. Olmamalı. Yani susun. tabii ki bu gücü yeten sakin kadar. olmalı diyelim. Şişer tabii, tabii o, da abi, o da yani çöplük kadar? değil ki o da bir insan. Ama o Özlem Hanım yani. gibi olmayı beceremiyor. <Gülüyor> <Gülüyor> ya Özlem Hanım o zaman profesyonel yardımcı. <Gülüyor> <oluyor. Gülüyor>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 işte uyum. kişi ben <gülüyor> İletişim uyum <gülüyor> teknikleri. Nereye Hocam kadar? öfkeyle nasıl baş ederiz? Bir çayımı içerken ben ona 150 tane bakın ne hazır ikramlık teknik hazırlamışım. Evet. Hocam o tekniklerden bahsetsenize biraz. Yani sadece ben değilim. Eminim benim karakterime yakın pek çok kişi vardır izleyen. Bu arada kitabınızı bir inceleme fırsatı buldum. Harika bir kitap. Gerçekten okuyun gerçekten diye. Gerçekten emeğinize yani, sağlık. Evet. Gerçekten seanslarda uygulanmış teknikler. Yani damardan veriyoruz. Ne güzel. Damar çünkü kalbe, ruha, zihne uygulanabilir yöntemler. Mesela doğru kişi hı hı. kim? Yanlış kişi kim? Nasıl bileceğiz? Hı hı. Neye inanırsak ona göre yaşarız. Böyle problemler karşısında Özlem Hanım nasıl bir duruş sergileyecek? işte yani, onu mesela şimdi bunlar. mesela, öyle bir problem mesela hani en çok hangisini merak ediyorsunuz şimdi mesela demin dedim ya size bir taraf hep sakin sakin sakin Şimdi bu, bu kişi de artık belli bir yerden sonra dolum noktasına geliyor ve bu sefer diğerinin göstermiş olduğu öfke kontrolünden çok daha fazlası oluyor evet. dolum olduğu için artık belli bir yerden sonra birikim şimdi bizim bunu kontrol altına alabilmemiz için hani hep de hayır diyememek de aslında bunların başında Tabii geliyor ki. bir yerde hep bir, bir verici verici olmak da değil onu dengede tutmak için biz ne yapmamız lazım şimdi ilişkinin haftalık toplantıları yapılmalı. Bu toplantılarda bu hafta neye kırıldık neye öfkelendik, ne verdik ne alamadık. İlişki bir alışveriş olmalı. Ee, öfkelerin çoğu nedeni de hep verici olanlar sonunda çok öfkeli olurlar. Çünkü sabreder karşıdaki kişi de özlem buna da sabrediyor. Gece 12'de geldim hiçbir şey sesini Hı. çıkarmadı. Hemen ilk toplantıda gel bakalım gece 3'te geldin haber yok. Bir şey yok. Öldün mü kaldın mı? Özlem Hanım'ı sevgiye mi? İhtiyacı var. Hiç. Üşüdü mü? Ağrıdı. Ee, işte ağrıdı. Özel bir şey mi paylaşmak istiyor? diye sorumluluk almalı. Eğer çiftler sorumluluk alırlarsa, partnerini iyi tanırlarsa hep bana değil hep bana değil hep beraber demeleri gerekiyor. Ara ara da ilişkide çiftlerden birisi haftanın bir veya birkaç saati bir bir gününde ya da iki gününde 2-3 iki, saat özel takılmalı. Mesela, mesela neredesin özlem perşembe günü ben arkadaşlarımla takılıyorum. Evet. Yani mesela kız kadar yani nereye kadar mı mıçmıç Yok yapış, hocam, yapış, olmaz olmaz. Öyle. O zaman olmaz. 50 yıllık yaşanacak her evet. şeyi Beş yılda bitiriyorlar. Ev ondan sonra birbirlerini hırlamaya başlıyorlar, hırlayan zırlayan, <gülüyor> hırla gidiyor ya. Yani, Ama bu Çin biraz evlilikler içinde, pardon ha, hocam, güzel, Monotonluğa ha. sokuyor evlilikleri. Monotonluğa yani soka. kişinin kendine ait özel bir alanı, özel bir paylaşımı olamıyor. Belki dediğiniz gibi, hani kendi arkadaşlarına bir, bir saat ayırmak istiyor, ya kitap okumak istiyor, belki bir parka gidip yalnız kalmak istiyor. Hani böyle bir alanı olmadığı zaman, tabii sırada anlaşıyor ve belki o heyecanı kaybediyor ilişkide. Kesinlikle. Yani kişinin detoks zamanları olmalı. Yani bir şeye öfkelendirme, bir şeye kafayı mı taktı? Kendisiyle randevu ulaşmalı, arkadaşlarıyla randevu ulaşmalı, eşiyle randevu ulaşmalı, akrabalarıyla randevu ulaşmalı. Habire randevu nasıl ki programları televizyon programlarının evet. saatlerini ekrana yapışıp izliyoruz ne zaman Özlem Hanım çıkacak ne zaman Murat Bey konuklarına ağırlayacak veya mesleki bilgiler verecek hep heyecan olur diğer türlü sürekli mıçmış olursa kokuşuruz ve birbirimizden bıkkınlık hasıl olur tam yani. da burada evet biz tam soracağım soru neredeyse cevaplandı ama bu özel bir soru olacak bunu da sormak istiyorum şimdi biz program ortayız Özlem Hanım'la burada program yapıyoruz e Tabii ki bizim birbirimize karşı da şeylerimiz var. Ama birbirimize hiç göstermiyoruz. maşallahımız var. Başka ya? neyimiz olacak yani Aa, Hiç İş ortakları yani. arasında da evet, evet bu yanlış bir şey olmuş. Evet, i̇ş yani. Düzelt, düzeltme şansı veriyor Hiç size. birbirleriyle, hiç birbirleriyle kolay kolay öfkelenmiyorlar. Bütün iş yerlerinde de böyle. Mesai arkadaşlarıyla da öyle. Çok nadir öfke gelişiyor. Ama bu kişi bakıyorsunuz evine gidiyor. Eşiyle olan ilişkilerinde çok öfken oluyor. Yani iş arkadaşını toler ettiğinin binde birini evinde toler etse eşiyle kavga etmeyecek. Bir defa eşinizi yani bu nedir? Eş olmanın siz, verdiği bir şey mi? Size, size özelse veya genel söyleyeyim, Böyle durumlar toplumda çok oluyor. Eşimizi ya da çocuklarımızı ya da sevdiğimiz arkadaşları sürekli çantada keklik görmemeliyiz. Onların da bir tahammül gücü var. ihtiyaçları var. Özel olduklarını hissederseniz anca işte rahat edersiniz beyefendi. Yok öyle üç kuruşa beş köfte. Önce evi ve merkezi gönlünü alacaksınız. Sonra iş arkadaşlarınıza şen şakra. Ama bu ben bugün oluyor hocam. Yani ama ben bugün e bakın nasıl geldim. Yani. Evliliğimizin 25. yıldönümü bu arada. Bugün e, müthiş hocam. Ayşin Gerçekten. Anıma, sevgiler, Bravo. Hocam. Kaç e, kaçlı sene dediniz? 25. Bravo. Evet, size de, maşallah. Alkışlıyoruz. E, ve selam Evliliğime evet. katkı sağlayan e, tüm televizyon programları olsun, tüm yakınlarımıza teşekkür ediyorum. Çünkü bu güne gelmek kolay değil. Tabii ki. Ben dünden itibaren hazırlık yaptım. Yani eşimle dün akşamı daha güzel geçirdim. Sabah kahvaltı yaptım. Aman. O benim giyeceklerimi hazırladı. Hatta işte. gelecekti. Bir işi çıktı. Lütfen sevgiyle de selamlarımızı iletin. E, sağ olun, var olun. Baş üstüne. Ol. Yani evet. şey yapmamız gerekiyor. Eğer iş arkadaşlarımıza erke, ertesi gün çok daha tolerasyon, çok daha enerji gerekiyorsa bir gün önce peşin olarak ailenize ve eşinize vermeniz gerekiyor. Evet. Eğer o peşin yatırımı bir de ben sabah çık çıkarken 25. yılın hürmetine yirmi, yüzde %25 enerjimi evde bıraktım. Ben şimdi on numara beş yıldızım ama %75'ini buraya getirdim. Yüzde 25 evde, evde duruyor. Evde. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Helal için çok sağ olsun. Sağ, <gülüyor> sağ olun efendim. Efendim Profesör Doktor Tekrar, Ekrem Çufayı ağırladık. Tekrar evlilik kutlu olsun. Evet, evet. evet bir kez daha kutlu olsun. Evet. Maşallahınız sağ olun, olsun inşallah sağ olun. efendim. Sizler Katılın. de görün. Teşekkür ederiz inşallah.